Dijital güvenlik denildiğinde, aklımıza kişisel verilerimizin korunması gelmelidir. Peki kişisel veri nedir? Sizi tanımlanabilir kılan her şey kişisel veridir. Kimlik numaranız, adresiniz, kan grubunuz ya da fikirleriniz. Şirketlerin, devletlerin ve suçluların gözü sizin verilerinizdedir. Ve unutmamak gerekir ki %100 güvenlik yoktur. O halde ne yapmalıyız? Öncelikle temel ve basit dijital güvenlik önlemlerini almalıyız. Şifre, daha doğrusu parola güvenliği birinci adımdır. Kullandığınız parolaları zor bir hale getirmenin yolu, içinde hem büyük küçük harf, hem rakam, hem de özel karakterler barındıran parolalardır. Bu parola, anlamlı bir bütün oluşturmamalı, yakınlarınız tarafından tahmin edilememeli ve diğer parolalarınızdan farklı olmalı. Bu karmaşık ve güvenli parolaları aklınızda tutamayacağınızdan dolayı, bir parola yöneticisi kullanmak gerekli. Bitwarden isimli program işinize yarayacaktır. Gelişmiş parola oluşturma özelliği ile Bitwarden açık kaynak kodlu, ücretsiz, Türkçe dil desteği olan ve her platformda çalışabilen bir programdır. Parolanızı klasörleyip düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Tarayıcı eklentisi ile kolaylıkla sitelere giriş yapabilirsiniz. Bitwarden'ı kullanırken sadece bir adet ana parolayı aklınıza tutmanız yeterlidir. Gelin bir sonraki videoda diğer dijital güvenlik önlemlerine bakalım.